Bugün 1 Temmuz 2021 Perşembe Jüpiter günündeyiz Balık burcunda ilerleyen ay günün ilk saatlerinde duygusal ve değişken enerjiler veriyor gece saatlerinde boşlukta ilerleyen ay saat 4:21'de de Koç burcuna geçecek önümüzdeki iki gün daha dışa dönük cesur ve meraklı enerjiler altında olabiliriz bugün Aslan burcundaki Mars ile kova burcundaki satürn arasındaki karşıt açı kesinleşiyor Otorite kavramlarıyla sorunlar, çatışmalar, anlaşmazlıklar gündemde olabilir. Enerjinin baskılanması, huzursuzluk yaratabileceğinden kontrollü şekilde ifade edilmesine dikkat edelim. Toplumsal olarak siyasi ve askeri konularda da dikkat çekici durumlar olabilir. Kişisel olarak üzerimizde gerginlik ve stres hissedebiliriz. Enerjimizi kanalize edebileceğimiz yollar bulmak ve negatif duygulardan uzak durmaya çalışalım. Öğle saatlerinde koç burcundaki ay ile aslan burcundaki venüs arasında oluşacak üçgen açı daha rahat ve huzurlu hissetmemize yardım edebilir. Özel ve sosyal ilişkilerde hevesli ve girişken davranabiliriz. Gece saatlerinde Koç burcundaki ay, Yengeç burcundaki güneşle dik açı yapacak ve son dördün fazına ulaşacak. Duygularımız ve düşüncelerimiz zaman zaman çelişebilir ve denge kurmakta zorlanabiliriz. Dolunay döneminde açığa çıkan bazı konular sonuçlanırken önemli farkındalıklarda yaşayabiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.